Merhabalar, Emine Hanım'ın YouTube kanalındaki yorumlarda en çok Elif ismi ve Can ismi merak edilmiş. Şimdi Emine Hanım'a soruyorum, Elif isminin anlamı nedir? Arapça alfabesinin ilk harfidir. Elif aslında uzun boylu, zayıf, narif ve dostluğu temsil eder. Aslında Elifler gerçekten dost canlısıdır. Ve her zaman birilerine fayda ve öğretmek adına çok büyük mücadele eder. Öğrenmeye o kadar çok alışkındır ki ve yasal merakı vardır. Mesela şöyle söyleyeyim, iyi bir hukukçu olabilir, iyi bir savcı olabilir, iyi bir öğretmen olabilir, iyi bir e, doktor olabilir. Yani bilimsel olarak çok yeteneklere sahip ve kendi adına çok güzel eserler yaratmak isteyebilir. Aşk doludur, sevgi ve şefkat onun için çok önemlidir. Ama onun için en önemli şey, Yalanla alakalı birleşen dostluklar hayatında yoktur ve babaya çok düşkündür. Anneyi koruma altına almak ister ve çok iyi bir anne olabilecek özelliğe sahiptir ama kariyer odaklı olduğu için annelik ve e, biraz özel hayatı geride tutar. Şimdi can isminin anlamı nedir? Hmm. Erkeklerde de can ismi en çok, çok zor. Evet. Can aslında güçlü ruh demek. Yani insanın kendi varlığının özü, gönül. İçten samimiyi temsil eder. Aslında canlara baktığımız zaman en tepedeyken en aşağı düşebiliriz. Yani çok iyi kariyer yaparız, çok iyi bir baba olabilecek özelliğe sahip, eşine, çevresine asla yalan söylemek istemeyen ama parasal anlamda e, kariyer odaklı olmasına ve iş sahibi ve güç sahibi olmayı çok sevmesine rağmen ona Allah katında yeniden dirilişleriz. Yani batar batar çıkar. Ve her zaman para konusunda çok şanslıdır. Sanki ona hazır alelislameli değmiş gibi bereketlidir, şanslıdır. Yani can güçlü bir karakterdir. Ama şöyle söyleyeyim can, inadına ve içindeki intikamını ön plana çıkartırsanız tehlikelidir. Ve bazı noktalarda da yasal hakları için çok uzun süre mücadele eder ve kazanır. İyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir hayat arkadaşı olabilir. Var mı başka sorunuz? Bu haftalık bu kadar haftaya görüşmek görüşmek üzere, üzere. hoşça kalın.